Selamlar. Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Kiseli Ada'da tavşanlar ve keçiler eşliğinde Lorima Antik kenti kalıntılarını gezmiştik. Sonra adadan ayrılıp Bozburun Körfezi'nde dolaşarak Zeytin Adası'na demir atmıştık. Eğer bu bölümü izlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayınız. Yeni bölümümüzde Zeytin Adası'ndan ayrılıp Söğütköy Kızılyar Mahallesi'nde Captain's Table iskesine bağlanıp orada güzel bir akşam geçiriyoruz. Ertesi gün Adaya tekrar dönüyoruz. Bizi izledikten sonra abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı ve keçileri beslemeyi unutmayın. Evet, burada da sığ bir boğaz var gene. Asıl e, sığlık burada oradaki su 1 metre oradan geçmez Bu tekne aslında geçer ama ne olur ne olmaz diye daha önce şey yapmadığımız için garantiye alıyoruz. Buraya gene günü birlikçiler çekmiş kayıtlarını takılıyorlar. Herkes demirlemiş üzüyor. Tehlike şamandırası Zeytin Adası'ndan açığa doğru gidiyoruz şu anda. Burada da bir kilise yıkıntısı var, bir tane. Hemen düşürdü oda. Herhalde... ...bunu şeye çevirmişler... Ee, ...ahır falan yapmışlar. Nereye gidiyoruz kaptan? Söğüt Limanı'ndaki Cumhuriyet Mahallesi'nin eski adı Saran'daymış. Evet. Oradaki adı Saran'da adı demişti. Yani Söğüt adası. Yine. Peki. 4 ila 8 metreymiş zaten derinlik 4 Sığmış ila? O neydi? Şey korna yapmış. Şeyler öyle herhalde. Balıkçılar. Yapıyor. <gülüyor> Söğüt Adası. Ee, uzun bir ada. Şimdi bu Söğüt Adası'nın burnunu dönüyoruz. Ve Söğüt Mahallesi'ne doğru intikal ediyoruz. Cumhuriyet ve Kızılyer mahalleleri tam olarak gözüküyor. Şöyle sağdan Cumhuriyet'e bakarak sol taraftaki Kızılyer'e gideceğiz. Bu arada laf aramızda kalsın. İki köy birbirini hiç sevmiyor. iki mahalle. <gülüyor> Bize öyle söylemişlerdi. Mahalle bayağı gözükmeye başladı. Burası Cumhuriyet Mahallesi civarı Söğüt. Bazı tekneler alargada takılıyor. Evler tabi almış başına gitmiş. Her yere olmuş ev ee, Arka tarafta kızıl yer. Biz oraya gideceğiz aslında. Orada daha korunaklı Meltem'e. Ama bugün hava o kadar güzel ki... Yani şey anlamında... Yelken için değil ama... Yani sıfır yani rüzgar. Tam sıfır. Sıfır esiyor. Biraz sıcak oluyor tabi. Bu arada su 29 derece deniz suyu. Antalya Konya Altı plajı gibi. E Baya 29 derece çok sıcak yani. Deniz suyu için. Şekilde yaklaşıyoruz. Hey benim flamingomu mu almış onlar? Kızılyer Mahallesi'ne geliyoruz. Burada Oktopus'tan yer sorduk, hiç yokmuş, fullmüş. Topuz burası tam karşımız. En soldaki Keçi Büyü resaurant. Kızıl Yer'den hemen şöyle ilerleyince botoz. Buraya da demir atabilirmişiz. Thank <laughs> you. Bak tamam. tamam bir şey yok. Boşa alalım. Sen ipi ver bize. Tekni bağlısın izlemiyorum. Var, evet, şimdi söğütteki restoranımızın iskelesine bağlandık. Burası tatlı bir yüzme alanı. Kaptan Kaptanın işte pansiyonu, kaptanın restoranı gibi. Şöyle masalar var. Şunlardan birisi bizim. Şu ikilerden biri hangisi bilmiyorum. Ondan sonra e, Tabii Söğüt zaten böyle denizcilik yeri yani. yani. Dolu olur buralar hep böyle. Doris burada. Şekilde kıçtan karayı yaptı. İskele gayet güzel. Her şey var yani. suyla elektrik var. Mesela i̇şte elektriğimizi şuradan alıyoruz. Ondan sonra e, suyu buradan. Ortun bağlı kullanıyoruz. İşte ikmalleri falan yaptık. Alıncağı verileceği işe yaptık. Edoş <gülüyor> ne abi? Ne Ha? inşallah? Captain's Table'da duşlar temiz. Evet duşların temiz olduğu onayı geldi. Duşlar, tuvaletler temizmiş. Restoran hemen arkada şurada. Ondan sonra evet, Keyifli bir yer. Balıklar falan yüzüyor. Çok büyük bir yer değil. Ama TripAdvisor puanı çok yüksek. Kaptanın yeri. Kaptanın table restaurant falan o tarz bir şey. Söğüt yazınca çıkıyor. Acayip bir şey. E, tuvaleti, duşu falan çok güzel. Hizmeti de gayet iyi. Bunlarla ölçüt alınmıyor. Hemen sorarsınız ben baştan söyleyeyim. Yani bu bağlama ücretsiz buraya. Yani Su ile elektriği de ücretsiz veriyorlar. Ee, akşam yemeği yeniyor. O da usulen yeniyor. Yani öyle bir zorundalık değil ama tabii yenmesi lazım yani. Adamlar hizmet veriyor. İsteyen kahvaltısının teknesinde yapıyor. isteyen burada yiyor. Pahalı olmuyor buralar. Ucuz da olmuyor. Durum bu. Şey çok güzel ya. Odayı çekeyim istiyorum. <gülüyor> Deniz kıpkızılı oldu. Ay da doğru. Hem de dolunay. Çok güzel gözüküyor. Öyle romantik oluyor bazen. İyi bir şey yani. Burası Kempt County, Pennsylvania. Söğüt, köyün <gülüyor> Kızıl Yarmahal'deki. Yok Söğüt de mahalle galiba. Söğüt köy yazıyor bir gördüm. Köy mü Mahalle olmuş, olmuş ama. Evet, mahalle olmuş artık köyler mahalle olmuş. <gülüyor> Bak ah, çekeyim. Tabii ki de kabak Adı, çiçeği. Tabak çiçeği var. Kabak çiçeği ne ne var. Evet. var. var. ne yiyeceğiz? Mahtapakla kalamarda var. Dondurulmamış gerçekten. Bak şöyle şu, Mesela. şu mı? Evet. Kimisi, mercan, mercan mı? Mercan mı? Evet. Saymamışlar mısınız? Ee, Bavuklara mı görsek? Tabii. Şöyle bar, kubarbunumuz var, akya filakımız var. Şunu gitti, ee, pangirimiz var. İsterseniz şöyle yarım yarım yapabiliriz ama büyük gelir. Bir şurada göstereyim abi onu da çek. Şöyle büyük kuzumuz var, kurbanlık. Kurbanlık <gülüyor> mı? O ailen, ondan yani parça parça kesebiliriz yani. Yani şöyle geliyor, şöyle parçalı oluyor ama bundan korsiyon oluyor yani şeyden. Hı hı. en güzel balıklar ama denizde böyle mi? tamam mı ya? elle hani bu, yemek daha isterseniz barbun falan onlar daha güzel kılçıklı bu hı hı. öbür pisi kılçıksız hepsini yerim ben ya bana bir size kalmış yani barbun da güzel taze gelin şu ya sokaklarında biraz izleyin Burada güzel tatlı, küçük pansiyonlar, apartlar var Mert'le. Evet bu arada bizim şeyde, kaptan iyileri de aynı zamanda pansiyonmuş yani. Ha evet. Şöyle üstünde kalma yeri de var, hatta kalanlar var şu an. Yani değişik bir yerde kalmak isteyenler, Evet. Bozburun'un en ucundaki köyü tercih Aynen. edilirler, değişik. Bir de yani, tabii sıcak mıcak yani, olurdu. millet çıkamadı Covid'de, bir de son yıllarda coştu tabi her ya. Yani bayağı bir şeyler söyledik, ne söyledik, Akyat, yok Akya değil, yok, tövbe. Kuzu balığı. Laos söyledik. Kuzu mu Laos kuzu. mu? Kuzu mu söylüyorum? Kuzu. Bak ben neyi söyleyeyim Sıkıntı bilmiyorum. Gövdesi atmanı. Ha ha. Başka. En sevdiğimiz kabak kabartıcı kızartması da gayet. Allah güzelmiş. Yarasın, <gülüyor> afiyet olsun. Allah daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sıcakta iyi gitti. <gülüyor> Valla içim yanmış ya, çok acayip geldi. Gözüm yaşardı yani, öyle bir foş oldum böyle. <gülüyor> Yıkandık ve de güzel duş da aldık, tertemiz olduk valla. <gülüyor> evet, merhaba. Günaydın. yerden günaydın. Kıp kırmızı bir yerdeyiz. Gece nasıl uyudunuz hocam? Gece güzel uyudum ben. Güzel. Güzel deniz çok zaten böyle. Dümdüz. Harika. Bir kahvaltı yapacağız. <gülüyor> gözlemeci var şurada ileride, baloncucu gözlemeci. İram süpermarketin hemen karşısında. Orala işte. Bizim artık kahvaltıdan sonra. Da. Sonra ne yapacağım? Duyamadık hocam. Kahvaltı yaptıktan sonra geliriz kaptanın masasında yedim çünkü ücretimizi öderiz ondan sonra da gideriz evi çıkarken toplam ücreti ödeyip çıkacağız gördüm, yardım Hı? yardım, yardım ben veriyorum biram kafe kafede gözleme yiyeceğiz Hı. Yüzü güzel bir vatandaş var burada. Çünkü çay içiyorum. Tavşan <gülüyor> Teknede demleyemiyoruz. Yani demleyle pek uğraşmıyorum. Sıcak oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mutlusun bakıyorum. Gözleme de var. Teknede gözleme nasıl yapacağız? Gözlemeler, yapın? bazlamalar, bazlamalar evet. aldık zaten. Gözlemimiz evet. de orada avla açıyor. Ses konusu marketimiz de şurası hemen zaten. Maşallah. Bir tane bulduk şimdi. Dünya güzeli bir tekir bulduk. Saf. Biraz tabii genç olduğu için hareketleri bunların istikrarsız oluyor. Genç kedilerin öyledir. Bak. <gülüyor> Sırsıyorum. Şeyler yani böyle. Karışık yani. Çocuğu rahat bırakın. Ya bunu nasıl rahat bırakabilirsin? Güzel dikinde var. Sıtırmak istiyorum zaten <gülüyor> şu anda onu. doğru takay alerjik problem. Tamam. Bu Söğüt Boğazı'ndan e, geçilen yani Söğüt Adasının arasından geçilen e, boğaz buradan direkt mesela bizim o e, geçen kaldığımız Zeytin Adasına geçilebiliyor ama bir metre bir Su var. Bizim tekne bu iyi bir havada yani böyle bir havada muhtemelen geçer ama denemeyeceğiz. Ne olur ne olmaz. Bir de adalar var onlara bakacağız. Komşu aykenlimiz beraber yakın süratte seyrediyoruz motorla. Yakında bizi geçer. Onun gövdesi büyük. Şu an bakın beş buçuk nattla gidiyoruz. Motor seyri devrimizde 1800 civarı. Daha bizim 5000'e kadar yolumuz var. Yani güçlü. Bu tekne için güçlü hakikaten motor. Maşallah. Vico veya Hunter gibi diğer böyle su balası yelkenlilerde hep şey, motor şeyi de yan tarafa doğru böyle mesela iskele kıç ya da rıhtımcakta böylece ne oluyor? Bir tarafa tekne de yattığı zaman çok fazla veya işte kuru direk de yatabiliyor bazen sert rüzgarda o motor boşa çıkabilir. Ama bu maşallah hiç çıkmıyor yani çok yüksek dalgada bile hiç boşa çıkmıyor. Bakın kafa kafaya geldik yavaştan bizi geçmeye başladı. Demek ki 6-6.5 gidiyor. Gövdesi icabı zaten bunlar 7.5 ile falan da gider yani. Büyük tekne bu. Burası 3 taş denen yer olması gerek. Harika bir deniz. Tur tekneleri hemen getirmiş müşterilerini. Güzel tatlı bir kayalık var. Renk ultra lüks, süpersonik, şap şahane bir turkuaz. Şey, şey, temiz olur bu, açık kalıyor da Evet, adanın adanın kayalıkları. Değirmen Adası'nın yanından geçiyoruz. Şu karşısında da Suluca Adası var. Su var demek ki o adada. Değirmen Adası'nın rengi de çok tatlı. Değirmenin tam karşısında da Taşlıca Adası var İkisinin ortasında da minik şuradaki Suluca Adası var Bu da tatlı gözüküyormuş şöyle Antalyalı dostlarımız Özkanla Özlemin katamaranı Selam var. Ne olsun? Siz nasılsınız? İyi gidiyor mu? Buradayız, geldik işte geri, Şu Belki kişiseliğe bakacağız, boşta demir atarız. Ha. Adanın önüne, küçük adanın önüne. Aha. Evet. Bizim Nasıl için iyi. Ya şey berbat oluyor.